Bu videoda kombinasyonların bir uygulamasını öğreneceğiz. Çok kolay kavrayamayabilirsiniz. üzerine düşündükçe daha iyi anlayacaksınız. Umuyorum bu konuda bundan öncekiler gibi matematiğin güzelliğini takdir etmenizi sağlar. Bu konuyu öğrenince n'nin n'nin k'lı kombinasyonları tanımının bir diğer adının neden binom katsayısı olduğunu öğreneceğiz. Çünkü binom teoremini işleyeceğiz. Ama şimdi binom teoremine geçmeden önce gelin bu konunun öneminin ne olduğuna değinelim. Evet, yapacağımız çarpma işlemi, ne desem en iyisi binomun farklı kuvvetlerini kullanalım. Şimdi bu arada binom, iki terimli bir polinomdur değil mi? a artı b üssü 0 diyelim mesela, 1'e eşittir. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. a artı b üssü 1, bu da a artı b'ye eşittir. a artı b'nin karesi eğer bu konuda yeterince çalışmadıysanız daha önceden a kare artı b kare diyebilirsiniz ama böyle bir hataya düşmeyeceğinizi ümid ediyorum çünkü daha önceden çalıştıysanız bunun a kare artı b kareye eşit olmadığını bilirsiniz çünkü bu a artı b çarpı a artı b'dir. Burada dağılma özelliğini kullanabilirsiniz ya da cebir birde öğrendiyseniz ilk terimler son terimler içtekiler dıştakiler kuralını da uygulayabilirsiniz. Yani bu kısacası çok uzattım a çarpı a artı b, artı b çarpı a artı b'dir. Bu da eşittir a kare artı ab, artı b a artı b kare. Eşittir a kare artı 2 ab, artı b karedir. Umarım bu da sizin için güzel bir hatırlatma olmuştur. Ama şimdi işler ilginçleşiyor. Bu arada bunu işaretleyelim de unutmayalım burayı. Şimdi bu a artı b'nin eşit olduğu ifade. a artı b'nin karesi. Peki, a artı b'nin küpü neye eşittir? a artı b'nin küpü, şimdi işler karışmaya başladı. Bu eşittir, a artı b çarpı a artı b çarpı a artı b demek. Ya da başka bir deyişle, a artı b'nin karesi çarpı a artı b'dir. Bunun üssü 3, değil mi? Bu işaretlediğim şimdi a artı b'nin karesiydi. Onu da a artı b ile çarparsak, a artı b'nin küpünü elde ederiz. Yapalım. Bu ifadeyi a artı b ile çarpalım, a artı b. Önce hepsini b ile çarpalım, sonra da başka bir renk seçeyim a kare b. Bu a kare çarpı b'dir. Şimdi de a b çarpı b'yi yazalım. Artı 2 a b kare. 2 a b çarpı b demek. Artı b küp a çarpı a kare, bu a küptür. a küptür. Hiç a küp olmadığı için ayrı bir yere yazıyorum. a çarpı 2ab, bu da 2a kare b'dir. 2a kare b, bunları çarpınca çıkan sonuç bu, 2a kare b. Sonra a çarpı b kare, artı ab kare. Ve şimdi hepsini toplayalım. Tek yaptığımız dağılma özelliğini uygulamak oldu. Tüm terimleri önce a ile çarptık, sonra b ile çarpıp hepsini topladık. Hepsini topladık. Sonraki soruda sırayla çarparız. Neyse. İlk olarak a küp'ü yazalım. a küp. Bunu daha önce yazmıştık. 2 a kare b'yi, 2 a kare b'yi buraya yazabilirdim. 2 a kare b. Çünkü daha önceden a kare b vardı. 2 a kare b'yi silip buraya yazdım. Ne oldu? a küp artı 2 a kare b artı a kare b, bu da zaten 3 a kare b eder. 2 a b kare artı a b kare, bu da a b kare 3 a b kare eder. Artı b küp. Evet gördüğünüz gibi çok zahmetli bir iş. Üstelik sadece, yalnızca üçüncü kuvvetini aldık. Yeterli zamanımız varsa mesela şunu bulabiliriz, a artı b'nin dördüncü kuvvetini ya da a artı b'nin onuncu kuvvetini. Ama tahmin edeceğiniz gibi 10. kuvveti almak tahminen bir gün sürer. İşte bu yüzden şimdi bir binomun herhangi bir kuvvetini hesaplamanın daha kolay bir yolu olsaydı daha iyi olmaz mıydı diye düşünebilirsiniz ve binom teoremi de işte burada devreye giriyor. Bu videoda size binom teoremini göstereceğim. Teoremin nasıl uygulayacağınızı ve size dışarıdan bir dahi gözüyle bakmalarını sağlayacak bir de numara göstereceğim. Sonraki videoda da binom teoreminin kombinasyonlarla kombinasyonlarla olan ilişkisini öğretmeyi umuyorum. Binom katsayısı ile olan ilişkisini öğreteceğim. Peki binom teoremi nedir? Binom teoremi nedir? Önce hepsini silelim buranın ve binom teoreminin bu tek tek yazarak çözdüklerimiz için doğru sonuç vereceğini görebilirsiniz. Tabii kendinizi eziyet etmek istiyorsanız a artı b'nin dördüncü kuvvetini biraz önceki gibi de yazarak bulabilirsiniz. Neyse. Hepsini sil, rengi değiştir. Şimdi binom teoremi der ki, a artı b'nin n'inci kuvveti eşittir, ilk başta biraz karmaşık gelecek ama birkaç örnek çözdükten sonra hiç korkulacak bir şey olmadığını göreceksiniz. Eşittir toplam k eşittir 0'dan n'ye kadar. Bu 2n aynı n, terimler n'in k'lı kombinasyonu. K'yi 0'dan başlayarak n'e kadar arttırıyoruz x üssü n eksi k çarpı y üssü k. karmaşık göründüğünü biliyorum ama birkaç güzel örnek çözersek büyük bölümünü anlayacağınızı ümit ediyorum. <gülüyor> evet, düzeltiyorum. Bunlar, bunlar, evet. Bu a, bu da b olacak. Pardon, aklım başka yerdeydi galiba. Daha önce x artı y'nin n'inci kuvvetini yazdım demek ki. a artı b'nin n'inci kuvveti için e n'in k'lı kombinasyonları. a üssü n eksi k çarpı b üssü k. Şimdi bunu birkaç örnekte de uygulayalım. Değişkenlerin adlarını da değiştiririz tabii. İlla a ve b olmak zorunda değil. Her şey olabilir. a artı b'nin diğer yolla çözersek çok zor olacak birini bulalım. Mesela a artı b'nin dördüncü kuvveti diyelim. Binom teoremi bize şunu söylüyor. İlk terimi yazmak istersek öncelikle n'yi belirleyelim. n bu soruda 4'tür. En iyisi tüm sayıları yerine yazayım k eşittir 0'dan 4'e kadar 4'ün k'lı kombinasyonları. Burada k'yı artırıyoruz. a üssü 4 eksi k. b üssü k. n'in değerini binom teoreminde yerine yazdım. Peki bu neye eşittir? İlk terim k eşittir 0 için. 4'ün 0'lı kombinasyonları, yani 4 şey içinden 0 şey seçeceğim. Bir sonraki videoda bu konuyu anlatacağım. a üssü 4 eksi k. İlk terimde k 0'a eşit. Yani a üssü 4, b üssü 0 olur değil mi? O da 1'e eşittir. Yazmasak da olur. Sonraki terim nedir? 4'ün birli kombinasyonları. k burada 1'e eşit. 4 eksi 1, 3'e eşittir a küp k 1'e eşit, bu sıfırıncı terimde, bu birinci terim, yani b'nin birinci kuvveti olacak, gördüğünüz gibi ilerledikçe a'nın yani ilk terimin üssü azalıyor. Üssü n'den, yani 4'ten başlıyor ve her bir terimde 1 azalıyor. İkinci terim, yani b sıfırıncı kuvvetten başlıyor, yani 1'den başlıyor, 1 olduğu için yazmadık, sonra her bir terim de artıyor. Genel kuralı anlamışsınızdır. 4'ün ikili kombinasyonları a kare b kare artı 4'ün üçlü kombinasyonları a b küp artı 4'ün dörtlü kombinasyonları. Burada a üssü 0 var, o da 1'dir. b üssü 4. Bu binom katsayılarının bulduğumuzda soruyu çözmüş oluruz. Zaten binom teoreminden geldikleri için onlara binom katsayısı diyoruz. Nasıl bulacağınızı hatırlıyorsunuz değil mi? Umarım konunun özünü anlamışsınızdır. Ezberlemekle kalmayın. n'in k'lı kombinasyonları neye eşittir? n faktöryel bölü k faktöryel çarpı n eksi k faktöryel, n eksi k faktöryel. İlk terimde dördün sıfırlı kombinasyonları nedir? Eşittir. Çok zaman alan bir şey olduğunu farkındayım. Aslında tek tek çarpmaktan çok daha az zaman alır. Birazdan sizi çok şaşırtacak bir kısa yol göstereceğim. Eşittir 4 faktöriyel bölü 0 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. 4 eksi 1, 3. a küp b artı, can sıkıcı bir hal aldığını biliyorum ama bir soruyu bu şekilde baştan sona çözmemiz çok önemli. Artı 4'ün 4'ün ikili kombinasyonları. O da 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 4 eksi 2, 2. A kare b kare, a kare b kare b kare. artı 4'ün üçlü kombinasyonları. Bu da 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. 4 eksi 3 eşittir 1 faktöriyel. a b küp. Artı 4'ün dört'lü kombinasyonları. Art 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 0 faktöriyel çarpı b üssü 4. Dikkat ederseniz, bu katsayı ile bu katsayı aynı. Ayrıca bu katsayı ile bu katsayı da aynı, bir de ortadaki katsayı var, şimdi hepsini bulalım. Renk değiştirelim, renk değiştirelim, 0 faktöriyel bilmeyenler için söyleyeyim, 1'e eşittir. Bunu tahmin etmek pek kolay değildir, çünkü 1 faktöriyel de 1'e eşittir. Ama bunları bilmeniz gerekiyor. 4 faktöriyel bölü, 0 faktöriyel çarpı, 4 faktöriyel 1'e eşittir. Yani ilk terim yalnızca a üstü 4'tür. Artı 4 faktöriyel, yani 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 1. Bölü 3 çarpı 2 çarpı 1, da 4'e eşit. 4 çarpı a küp çarpı b artı 4 faktöriyel, yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarparsak 24 eder. Bölü 2 faktöriyel kaçtır? 2'dir. 2 çarpı 2 4 eder. 24 bölü 4 de 6 eder. 6 çarpı a kare çarpı b kare artı bu terimle bu terim aynıdır değil mi? yalnızca bir faktöriyelle 3 faktöriyelin yerleri değişmiş. Bunu neden böyle olduğunu düşünürseniz, zihninizde zaten bir şeyler yerine oturmaya başlayabilir. O halde bu ne olacak? 4 çarpı a çarpı b küp. Aslında çok mantıklı değil mi? Düşünsenize burası b artı a olabilirdi. a artı b ile b artı a aynı şeydir. Burada bir simetri olması aslında çok mantıklı. Görüyorsunuz 4 a b küp var, bir de 4 a küp b var. Şimdi bu anlattığım kafanızı karıştırdıysa boş verin ama anlatıcı bulduysanız o zaman iyi. Son terime geldik, 4 faktöryel. Bu terim ile bu terim birbirinin aynıdır. 1'e eşit olduğunu bulmuştuk. O halde artı b üssü 4. Evet, görüyorsunuz bir simetri var. Katsayılar 1, 4, 6, 4 ve 1 ileriki videolardan birinde bunların Pascal üçgeninin terimleri olduğunu göstereceğim. Tabii o matematiğin bambaşka bir sokağı. Bu gördüğünüz binom teoreminin bir uygulamasıydı ve bu arada çok uzattığımı yine fark ettim. Sonraki videoda başka örnekler çözeriz. Görüşmek üzere.